2013 yılında çıktığımız bu yolda her geçen gün güçlenerek, büyüyerek, mesleğimize bir tuğla daha koyarak, inşa ederek yolumuza devam ediyoruz. Sizlerden aldığımız güçle daha güzel bir gelecek, daha güzel bir gelecek, etkin bir meslek ve güçlü meslektaş oluşumunu sağlayacağız. İttifak sayesinde Haziran 2016-Aralık 2017 döneminde üyemiz Ali Osman Horzum'un bir buçuk yıllık başkanlık yaptığı dönemde, bağımsız meslek grubu olarak projelerimizin yüzde seksenini hayata geçirdik. Bu kısacık dönemde yaptığımız çalışmalar, bu kısacık dönemde yaptığımız çalışmalar. 1. Odamız, Tesmer'in ve iktisadi işletmemizin bilanço ve gelir tablolarını üç aylık dönemler halinde Oda web sayfamızda yayınlayarak üyelerimizin denetimini açtık. Oda web sayfamızda yayınlayarak üyelerimizin denetimini açtı. Oda harcamalarını yedi kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerimizin imzasına ve incelemesine açarak şeffaf bir yönetim sergiledik. Bu geleneğimiz hala devam etmektedir. Tesmer'in ve iktisadi işletmemizin bilanço ve gelir tablolarını 3 aylık dönemler halinde ODA web sayfamızda yayınlayarak üyelerimizin denetimini açtık. 2. Üyelerimiz için Denizli'deki tüm özel hastaneler, elektrik dağıtım şirketleri, oteller, diş hastaneleri, özel okullar, otobakım bakım şirketleri ve göz hastaneleriyle imzalanan protokol sayesinde üyelerimize %10'la %40 arasında indirim sağladık. 3. Bankalarla yapılan protokol sayesinde meslektaşlarımıza özel 3 ay ödemesiz ve düşük faizli kredi kullandırdık. 4. Dönemimizde uyguladığımız mali disiplin sayesinde 370 bin TL borçla aldığımız odamızın kasasını 500 bin TL ile teslim ettik. 370 bin Türk Lirası borçla aldığımız odamızın kasasını 500 bin Türk Lirası ile teslim ettik. 5. Odamız komisyonları için tüm üyelerimize davet çıkardık, görev almak isteyen her üyemize görev verdik. Komisyonlarımıza başkan atamadık, komisyon üyeleri başkanlarını kendisi seçti. 6. Odamızın birinci katında bulunan odayı bilgisayar, bilgisayar ve yazıcı ekipmanlarıyla donatıp üyelerimize özel kullanıma sunduk. Üyelerimizin özel kullanımına sunduk. 7. Üyelerimizin tanışması ve sosyalleşmesi için oda bünyemizde futbol turnuvaları, bağlama ve halk oyunları kursları düzenledik. 8. Ticaret meslek liseleriyle protokol imzalayıp bütün okulları Luca'ya geçirerek öğretmenlerimize kurslar verdik. Bütün okulları Luca'ya geçirerek öğretmenlerimize kurslar verdik. 9. Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Sanayi Odası ile birlikte özel bir web sitesi olan wwwwwwistihdama web sitesini hazırladık ve bu siteyi Luca'ya devrettik ve bu siteyi Luca'ya devrettik. 10. Ebediyete intikal eden meslektaşlarımızın isimlerini odamızın girişine pirinç levhaya yazarak hatıralarını canlı tuttuk ve meslektaşlarımız, stajyerlerimiz ve çalışanlarımızın katılımıyla hayır yemekleri düzenledik. 11. Demokratik kazanımlarımız ve cumhuriyetimize sahip çıkıp milli bayramlarımızı en coşkulu şekilde kutladık. 12. Denizli Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve İhracatçılar Birliği'nin de bulunduğu Denizli platformuna davetle girdik. Denizli ekonomisinde söz sahibi olduk. 13. Denizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi, Ticaret Meslek Liseleri, İŞKUR, Sanayi Odası, Baro, SGK gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaptık. 14. Yeni belge alan meslektaşlarımıza özel aileleriyle birlikte ruhsat töreni düzenledik. Bunu geleneksel hale getirmek için çalışacağız. Nerede kalmıştık? Bağımsız meslek grubumuzun liderliğinde, ortak akıl birlikte yönetim anlayışıyla yapılan bu projelerimize devam etmek ve yeni projelerimizi hayata geçirmek için diyoruz ki, 2022-2025 döneminde 2022-2025 döneminde neler mi yapacağız? 1. Meslektaşlarımıza büyük kolaylık sağlayan ve daha da geliştirilmesi gereken Luka programının denizli temsilciliğini odamız iktisadi işletmesini alarak hem kurumsallık kazandıracağız hem de istihdam yaratacağız ve daha da geliştirilmesi gereken LUCA programının Denizli temsilciliğini odamız iktisadi işletmesine alarak hem kurumsallık kazandıracağız, hem de istihdam yaratacağız. 2- Odamız üyelerimizin ilişkilerini güçlendirmek ve mesleki bilgi paylaşımını sağlayıp haksız rekabeti önlemek için sosyal tesis açacağız. 3- Meslek yasamızın günümüze uygun hale getirilmesi için tüm siyasi partiler ve TÜRMOP'la çalışmalar yapacağız. 4. Meslektaşlarımız için mücbir sebebin sınırlarını genişletme çalışmaları yapacağız. 5. Meslektaşlarımızın COSGAP'ten faydalanmaları için gerekli çalışmaları yapacağız. 6. Mesleğimizin kanıyan yarası olan karşıt inceleme tutanakları için çözüm bulacağız. 7. KDV iade raporlarının meslektaşlarımız tarafından yazılmasının uygulamaya konulmasını sağlayacağız. 8. Zaman endeksli ücret tarifesinin getirilerek daha az iş ve emeğimizin karşılığının alınmasını sağlayacağız. Zaman endeksli ücret tarifesinin getirilmesini sağlayarak daha az işle emeğimizin karşılığının alınmasını sağlayacağız. 9. Tahsilat sorunumuzun çözümü öncelikli sorunlarımızdandır. 10. Haksız rekabeti haklı rekabet haline getireceğiz. 11. Meslekte uzmanlaşmayı sağlayıcı çalışmalar ve uzmanlık kursları düzenleyeceğiz. Bu kurslar maliyet muhasebesi, finans muhasebesi, SGK uzmanlığı, vergi muhasebesi, vergi davaları, danışmanlık, inşaat muhasebesi olacak. İnşaat Muhasebesi 12. Yardımcı ve ara eleman sorunumuzun çözümü için, odamızda ön muhasebe ve yardımcı personel için uygulamalı muhasebe kursları açacağız. 13. Firmalarda bordroya tabi çalışan meslektaşlarımızın hakları, çalışma koşulları ve ücret tarifelerine resmiyet kazandırma çalışmaları yapacağız. 14. İlçemizde bilgilendirme toplantıları ve yönetim kurulu toplantıları yapacağız. 15. Odamızda kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bir günlük ruhsat sahibiyle ilk ruhsat sahibi arasında hiçbir fark olmayacak. 16. Odamız her meslektaşımızın kendisini bulduğu, kendisine ait hissettiği bir yuva haline gelecek. 17. Odamız tüm sosyal olaylarda söz sahibi olacak. Denizli'de akademik odalar platformunu kurup lider haline geleceğiz. 19. Yeni belge alan meslektaşlarımıza özel törenler yapmaya devam edeceğiz. Yeni belge alan meslektaşlarımıza özel törenler yapmaya devam edeceğiz. 20. Sanal dünya, sanal dijital paranın dünya ve ülkemizin gündeminde ön planda olması mesleğimizi de yakından ilgilendirdiği için meslektaşlarımıza kripto para, teknik analiz, vergi ve muhasebe kayıtları konusunda eğitim ve seminerler düzenleyeceğiz. 21. Tüm meslektaşlarımız için Google harita konumları açılacak ve sanal dünyada web siteleriyle yerlerini almalarını sağlayacağız. Tüm meslektaşlarımız için Google harita konumları açılacak ve sanal dünyada web siteleriyle yerlerini almaları sağlanacak. Tüm meslektaşlarımız için Google harita konumları açacağız ve sanal dünyada web siteleriyle yerlerini almalarını sağlayacağız. Özgürlüğümüz bağımsızlığımızdan, gücümüz meslektaşımızdan, gücümüz meslektaşımızdan, özgürlüğümüz bağımsızlığımızdan, Gücümüz meslektaşımızdan, ortak akıl, ortak akıl, birlikte yönetim. Erdemir